Sadeleştiriniz, evet. 3x kare eksi 8x artı 7 artı 2x küp eksi x kare artı 8x eksi 3, evet. Basitleştirmek için yaptığımız şey sadece buna benzer terimler eklemek. Ama unutmayın sadece benzer terimler ekleyip çıkarabiliriz ya da sadeleştirilmiş benzer şeyler. Yani bununla kastettiğim şey, buraya x kareye x kare eklersem, bunlar benzer terimler olur. Yani aynı güce, aynı dereceye sahip x terimleridir. x kareye x kare eklersem, 2x kare elde ederim. Bu 2x kare. Eğer x küpüm varsa, bunu 3x küp yapalım. Buna 4x küp eklersem, o zaman 7x küp elde ederim. 7x küp, evet x kare alıp x küpe ekleyemem. Yani bunu basitleştiremem. Yani bunu basitleştiremezsiniz. Sırf x'e sahip oldukları için bunlar benzer olamaz. Çünkü x'ler aynı dereceye sahip değil. Şimdi bunu aklımızda tutarak aynı dereceye sahip x'lere bakalım. En üst derecelerden başlayalım. Buradaki en üst derece veya en yüksek üslü sayı aslında şu x üzeri 3, x küp. Evet, buradakilerin en yükseği. Ama Görüyoruz ki, x'in üçüncü derece yükseldiği tek yer var. Yani bu, herhangi başka bir yerdekiyle bir şekilde birleştirilemez. Toplanamaz, çıkarılamaz, başka bir şeyle çarpılamaz. O zaman şunu bir yazalım. 2x üssü 3, evet, x küp. Şimdi 2x karemiz var. x karelere bir bakalım. 3x kare, 3x karemiz var. Evet, burada da eksi x karemiz var. Eğer basitleştirmek istiyorsak, bu iki terimi toplayabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Evet, şuraya yazayım. 3x kare ile eksi x kareyi toplayabiliriz. Şu anda yaptığım şey sadece yeniden düzenlemek. Benzer terimleri arka arkaya sıralıyorum ki, basitleştirmesi daha kolay olsun. Şimdi şu x terimlerine, x'lere bakalım. Burada bir x terimimiz var. Şuraya yazayım. Eksi 8x. Burada da artı 8x var. Bunu da yazıyoruz. Yani artı 8x. Evet, son olarak da sabit sayılara bakalım. Bunlar x'in 0 üssü. Yani x üzeri 0 kere sayı olarak da kabul edebilirsiniz. Burada 1 artı 7 var. Yani artı 7. Ve burada da eksi 3 var. Eksi 3. Evet. Burada tek yaptığım toplamanın değişme özelliğini kullanarak bunların sırasını değiştirmek. Bunları yeniden düzenlemek. Birbirine benzeyen terimleri arka arkaya dizdim. Ve şimdi basitleştirebiliriz. Elimizde 2x küp var. Bunun basitleştirilecek bir tarafı yok. Burada bir çıkarma yaparsak, şu aynı maviyle yazayım. Burada 3x kareden x kareyi çıkarırsak elimizde 2x kare kalır. Evet, bu artı 2x kare. Burada da, buradaysa eksi 8x ve artı 8x var elimizde. Evet, isterseniz bunların yerinde değiştirebilirsiniz, fark etmez. Eksi 8x artı 8x hesaplarsak bunlar birbirine götürür ve sonuç 0 olur. Buraya artı 0 yazabilirim ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ve son olarak, son olarak da elimde artı 7 eksi 3 var. Bu zaten açık. 7 eksi 3, 4 eder. Ve işte yaptık, basitleştirdik. 2x üssü 3 artı 2x kare artı 4.